Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Ee, uzun zamandır video atmıyoruz. Ee, 6 ay gibi uzun süre zarfında video atmadım. Bunun hakkında bilgi vermek istedim. Neden video gelmiyor diye. Ee, kanalı bırakmadık tabii ki. Bırakmayacağımı da söylemiştim. Ee, elimden geldiği kadar düzgün videolar atmaya çalışıyorum. Yani böyle yar işe yarar bir videolar atmaya çalışıyorum. Ondan dolayı birazcık zaman uzadı. Şöyle uzadı. Ee, ben bir işe atıldım. Ee, bu işten harici sersi taşımacılığı işine atıldık. Bundan dolayı işte uzadı 6 aydır bir video atamadım. Araç alım satım işlerinde uğraştım. Daha sonradan plaka işleriyle vesaire. Yani aldığım araç ticari araç olduğu için süreçler uzadı. Vergi lefası vesaire yeni bir iş atılmış olduk. Bundan dolayıdır uzun zaman oldu. Tekrardan video atacağım. Bunun hakkında bilgi vermek istedim. Duyuru yapmak istedim bunun için. Bu süre zarfında da yine bir abone alım olmuş. Yani baya bir yüzün yani üzerinde bir abone gelmiş. Bunlara da teşekkür ediyorum bu arada. E, tabii ki düzgün videolar gelmeye devam edecek e, bu arada e, yapacağım yani ilk videolardan biri de e, mühüse al, alım işlemlerini vesaire nasıl yaptım ne yaptım bunlar hakkında ve ayrıt'ten mühüse birkaç tane böyle eklentiler yapacağız nasıl tofaşa yaptıysak aynısını mühüse yapacağız e, mühüse daha doğrusu tofaştaki aksesuarları mühüse almayı düşünüyorum e, tofaşa yaptıklarımızda arka park sensörü kamera ve ayrıt'ten de ses sistemi takmıştık bunları Topaştan söküp çünkü şu an ben e, tam zaman olarak minibüsü daha çok kullanacağım için ondan dolayı buna takacağım. E, bunları takarken de hem siz de görmüş olursunuz. E, bu arada sadece bunlarla değil minibüse özel aksesuarlar da oluyor. Bunları da takacağız. Bunları yaparken de bir de çekmeyi düşünüyorum. E, Tabi sadece bunda da sırrında kalmayacak. Yani bir arabayı alamadığınız mı diyeceksiniz altaydır. aydır. E, şöyle bir durum var. Sadece araba işiyle değil e, bir de e, atölye yapıyorum kendime yer yapıyorum yani bu araç işlerini yapabilmem için kendime bir yer yapıyorum bu yerin hakkında da bilgiler vereceğim şu an e, tabii ki her şey maliyet olduğu için maddi imkanlarımız doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz e, bayağı bir ilerleme aldık yani öyle diyeyim size atölye kurduk gibi bir şey e, altını beton atma işlemleri yapıyorum ve de yeni bir kapı takacağız oraya ondan sonra o atölyemizde sadece araç değil diğer başka tamir işleri ne ile ilgileneceğiz bu arada benim böyle bir telefonum vardı. Ee, bunu Videoları bunları çekiyordum. Uzun zamandır bu telefonu değiştirmeyi düşünüyordum. Ama e, araç aldıktan sonra bu iş sekte orada. Şimdi bu telefonu değiştireceğim. Değiştirmeden önce de e, tamir işlerini severek yaptığım için bu telefon bataryası bitikti. E, Ayrıyeten de dokunmatik paneli kırıktı bunun. Bu şekilde sıfırladım bu telefonu. Bataryasını değiştirdim. Yani bunu denemek için yaptım. E, zaten e, telefon değiştireceğim için ondan dolayı eğer bozulursa da sorun olmaz dedim ancak e, sorunsuz bir şekilde telefon çalışıyor gördüğünüz gibi bu şekilde herhangi bir sıkıntısı yok bu şekilde yani sadece araç tamir işleriyle kalmayacağız başka tamir işleriyle de uğraşacağım e, bu sadece araçlarla ilgili ağırlığı verdim kanala ama tabii ki bir diğer işlere de başlayacağız artık bunun hakkında bilgi verim dedim size umarım ilerleyen videoları daha çok beğenirsiniz. Şu anki videoları çekerken tabii ki sıkıntılar da yaşadık yaşamadık değil. Çünkü tek başıma uğraştığım için bazı sıkıntılar oluyor. Ve ailemden de kamera ve kamerayı da geliştireceğiz. Daha böyle düzgün bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bunları yapmam için de tabii ki maddiyatı arttırmamız gerekiyordu. Bunu da Allah şükürler olsun ki yeni bir iş atıldık. Bu işin sayesinde burada videolar çekmeye de devam edeceğim. Sadece bu iş de kalmadım. Ee, başka işlere de atılacağız tabii ki. E-ticaret yapmayı da düşünüyorum. Ancak şu an e bu yapabilecek şey durumda değilim. Tabii ki çünkü bu servis taşımacılığı, ticari araçları işine girdiğimde yani çok büyük bir sermaye gerektirdiği için e bu şekilde bir işe atıldığımız için yani daha doğrusu öyle diyeyim. Ondan dolayı e-ticarete biraz sekteye uğradı. E i̇lerleyen zamanlarda bunu da düşünüyorum. Yani bakalım hep birlikte göreceğiz yani hem sizde, size bunları sunuyorum ki belki size de bir faydası olur yani ilerleyen belki mesela kim bilir servis taşımacılığına başlarsınız belki eticaret ticaret yapmak istediğinizde yani bilmediğiniz şeyleri aydınlatmış oluruz size de. Elimden geldiği kadar böyle yapabildiğim çözebildiğim sorunları burada paylaşıyorum. Ee, bazı yorumlarda geliyor araçla ilgili arızası olanlar bana ulaşıyor. Yani özelden dolaşıyorlar, ee, YouTube üzerinden yorumları da okuyorum. Kimsenin yorumunu okumadan es geçmiyorum, eğer es geçtiğim yorumlar varsa da e, o yorumun altına tekrardan cevap vermediniz vs. başka bir yorum atarsanız en azından bana bildirim olarak gelir, ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada ben o e, mekanik tamircisi değilim veya kaportacı da değilim. Normalde bunları hobi olarak yapıyorum. E, herhangi bir yani vasfım yok yani öyle söyleyeyim size. Sadece kendimi geliştirdim bu konuda. Yani severek yaptığım işler olduğu için tamir işleri. Yani bu konuda geliştiriyorum. Sadece bu konuda değil. Diğer konularda da kendimizi geliştiriyoruz. Ama tabii ki bu konu biraz geniş bir konu olduğu için. Bu tamir işleri vesaire geniş konu olduğu için. Çünkü mekaniğinden tut, elektroniğine kadar, kaportasına kadar her şey birbirle bağlantılı olduğu için elimden geldiği kadar hepsini öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki yani ne kadar öğrenmeye çalışsak da illaki bilmediğimiz bir sürü konu çıkabilir yani. Neyse fazla lafı uzatmadan dediğim gibi duyurumuz bu şekilde. Ee, yani yorumlara cevap vermeye da söylemiştim. Ee, şöyle bir durum da var yani tamirci olmadığım için fazla yani böyle bilgi veremiyorum size. bir de uzaktan olduğu için şimdi görmeden bir şey de söylemek doğru olmuyor genelde. O yüzden elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Minna yardımcı olabilseydik de bana ne mutlu bir diğer videolarda görüşmek üzere. En kısa zamanda yeni videoları atacağım. Sizler de bunları görmüş olacaksınız. Hoşçakalın.